Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında başakları nelerin beklediğini konuşacağız. Evet, Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. Çünkü 1 Şubat'ta kova yeni ayı var. Bu Satürn etkili bir yeni ay olacak. Aynı zamanda sürprizlerin ve aydınlanmanın gezegeni Uranüs'ten de sert bir etkileşim olacak. Peki bu başakları ve yükselen başakları nasıl etkiliyor? Şimdi ona bir bakalım. Öncelikle başaklar günlük rutinlerinde biraz değişime gitme ihtiyacı duyabilirler. Bu değişimler biraz sarsıcı değişimlerde olabilir. Bu yüzden biraz zorlanabilecekleri görülüyor. Yeni bir ofis ortamına geçme, yeni bir ekip arkadaşının aralarına katılması gibi olaylarda, değişimlerde gündeme gelebilir Başaklar için. Şimdi Başaklar ay boyunca enerjilerinin büyük bölümünü çocuklarına harcıyor olacaklar. Çocuklarıyla biraz tartışma ortamları var. Bu tartışmamaya dikkat etsinler çocuklarıyla. Ama aynı zamanda çocuklarından gelebilecek güzel haberlere de hazırlıklı olsunlar. Hani onlardan bir takım mutlu edecek haberler, gelişmeler olabilir. Şimdi ayın ikinci yarısından itibaren ellerin birikmiş olan işler varsa bu işleri yoluna koymaya başlıyor başaklar. Özellikle de Merkür'ün düz harekete dönmesiyle bu daha da belirgin oluyor. Yalnız Şubat ortasından itibaren biraz içe dönebilecekleri etkiler alıyorlar. Biraz yalnız kalmak isteyebilirler, kendilerini dinlemek isteyebilirler. Yalnızca çok yakınlarıyla, çok sevdikleri insanlarla bir arada olmayı tercih edebilirler. Bu aynı zamanda bilinçaltıklarının derinliklerine yolculuk yapabilecekleri bir zaman dilimi, onlara yoga, meditasyon gibi, nefes çalışması gibi çalışmaları bu dönemde aslında tavsiye Ediyorum. Şimdi başaklar sağlık konusunda oldukça bildiğiniz gibi titizlenen bir burçtur. Yine ay ortasından itibaren sağlıkları konusunda biraz gereksiz evham yapabilirler. Gereksiz yere fazla titizlenebilirler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.